Kanımın son damlasına da Adıma nefret diyen MC'lere küfretmekteyim Hendekleri gazıda önüme geliyor hepsi tek tek Kalem kağıt mürekkelle Gecegümdüz üretmek, türetmek İş bilekte ve yürekte Biraz hava yaptık bu ülkesine merak etme Ben var oldukça batmayacak hiphop tekne Ölene kadar inekle. biz de savaş şekli tekne Topak bir kelem tek tek Nice. Dümdüz, düzmiş, sokar. Yerler, sırada, bir eserdeki çıkanlardan meyvet bekler. Her kelime meyvette ezberledin mi? Çünkü <gülüyor> mikrofon bendeyken hepsi Olay bu. Nette. Ben olur, Baroşlar, olma hayalinden vazgeçmekte. Arkadaşın vokallerini iyi ayırdı mı? duruyor onların hepsi de. Ah kanal değil mi? Aynen. Bu yüzden tek yap çekip hop sende gel bence bir bak <gülüyor> Tek yap çekip hop Gelirse el bak çekip hop ben benim Hayatım hip hop harap kitap kaldırında Param yoksa bile mutluyum Bir katta hip hop Hala tek yap çekip hop Sen de gel bence bir bak Çünkü tek yap çekip hop gelirse el Alır bak Alırsın abi ya ben Hayatım hip hop harap kitap kaldırında Kimse yoksa bile mutluyum Sokakta kap hop